Merhaba arkadaşlar ben Ali Öğretmen kanalıma hoş geldiniz 10. sınıf kimya tekrar testleri Test 3'ü çözeceğiz bugün. Ee, bu testimizde karışımlar, karışımların sınıflandırılması, çözeltiler ve özellikleri çözünmeye etki eden faktörler, koligatif özellikler, derişim örneklerini incelemeye çalışacağız arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Birinci sorumuz heterojen karışımlarla ilgili. Arkadaşlar heterojen karışımlar beşe ayrılır. Süspansiyon sıvı katı heterojen karışımlardır. Evet. Nedir? İşte çakıl, su, çamur buna örnek verilebilir. Burada süspansiyonun ne olduğunu kodlamanız gerekiyor arkadaşlar. Süspansiyonun süsünü su olarak düşünün. Su sıvıdır. Pansiyonun da katı duvar olarak. işte pansiyonu biliyoruz. Duvar olarak düşünün. O da katıdır. Süspansiyon sıvı katı heterojen karışım olarak kodlayabiliriz. Emülsiyon arkadaşlar birbiri içerisinde karışmayan yani biri Polar diğeri apolar olan iki sıvının e, farklı fazlar oluşturması Mesela zeytinyağı su ikisi de sıvı olacak arkadaşlar Bu da emisyon heterojen karışım aerosol en sıkıntılı ya da akılda en az kalan e, heterojen karışımdır aerosolde katı gaz veya sıvı gaz heterojen karışımlardır katı gaza mesela baca dumanı veya arabaların arkasından e, stabile stabilize yolda çıkan toz bulutu veya işte sıvı gaz karışımları da sisi örnek olarak verebiliriz Kolloid karışım homojen karışımları yani çözeltilere en yakın olan heterojen karışımdır Kolloid dediğimiz zaman arkadaşlar aklımıza işte mayonez gelsin ketçap gelsin kan gelsin en önemlisi kan gelsin arkadaşlar ee, bir birkaç tane daha e, örnek mesela boya evet boya gelsin arkadaşlar duvar boyası veya işte e, sanayide kullanılan boyalar gelsin e, kolloid karışında süspansiyonda tanecik boyutu daha Küçük olan heterojen karışımdır. Yani normalde katı sıvı e, heterojen karışımların e, tanecik boyutuna göre e, süspansiyondan çok çok daha küçük olanıdır. Tanecik boyutu 10 üzeri eksi 9 da 10 üzeri eksi 6 arasında ise katı taneciklerin boyutu e, kolloid karışım oluyor. Homojen karışıma en yakın heterojen karışımdır kolloid. Adi karışım en basitidir arkadaşlar meyve tabağı yani katı katı. Heterojen karışımlardır veya çerez tabağında örnek verebiliriz. Karışık çerez tabanda adi karışımlara örnek verilebilir. Evet birinci sorumuza bakalım. Heterojen karışım bileşenlerinin fiziksel hallerine göre süspansiyon, emisyon, aerosol, kolloid ve adi karışım şeklinde sınıflandırılır. Buna göre aşağıda verilen örneklerden hangisi doğrudur diyor. Doğruyu arıyoruz arkadaşlar. Aresol, A'da aerosol baca dumanı. Evet arkadaşlar doğruyu hemen bulduk. Baca dumanı, katı, gaz, gaz. E, heterojen karışımdır arkadaşlar sobadan çıkan veya bir ateşten çıkan duman e, katı e, gaz karışımdır ve heterojendir doğru cevap aşıkı süspansiyon şerbet diyor şerbet bir homojen karışımdır şekerli su çözeltidir arkadaşlar emisyon kolonya vermiş kolonyada sıvı sıvı homojen karışımdır yani bir çözeltidir kolloyide gazoz vermiş yine gazoz homojendir arkadaşlar sıvı gaz çözeltisidir. Yani sıvı gaz homojen karışımdır. Adi karışıma da bronz vermiş. Bronz katı katı homojen karışımdır arkadaşlar. Adi karışım ise katı katı heterojen karışımdır. Bronz iki metalin birbiri içerisinde homojen olarak her yerinde aynı özelliği gösterecek şekilde homojen olarak karışmasıyla oluşan metal metal bir homojen karışımdır yani çözeltidir arkadaşlar o halde doğru cevabımız A seçeneği oluyor ikinci sorumuza geçiyoruz ikinci sorumuzda da emisyonu bilmemiz lazım neydi emisyon arkadaşlar birbiri içerisinde karışmayan birbir içerisinde farklı iki faz olarak ayrı ayrı görülebilen sıvı sıvı karışımlara, sıvı sıvı heterojen karışımlara emisyon deniyor. Örnek olarak en bilineni zeytinyağı su arkadaşlar. Burada da resmini e, ne yaptık göstermeye çalıştık size. E, benzer benzeri çözer demekle e, polar polarlarda apolarda apolarlarda çözünür. Yani çözelti oluşur. Polar apolarda veya apolar polarda çözünmez heterojen bir e, karışım olur. O halde genellikle polar maddeler polar çözücülerde apolar maddelerde apolar çözücülerde çözünür diyor. Şekildeki kaplarda X, Y, Z ve T sıvılarından oluşan karışımlar bulunmaktadır. Buna göre karışımlardan hangileri emisyondur diyor. Arkadaşlar. Bunlara polar veya apolar isimler vermemiz gerekiyor. X ve Y bakın tek fazladır. O halde bunlar birbirine benzer. Diyelim ki bunlara apolar dedik. X ve Y apolardır diyoruz. Z, X ve Y'den çözülmemiş. Yani birbiri içerisine çözülmemiş. O halde Z bunların tersi polardır. Z'nin polar olduğunu söylemiştik arkadaşlar. O halde T ile tek fazla bir görüntü. Çizdiği için bir çözelti oluşturmuştur. T de polardır diyebiliriz. Benzer benzeri çözmüş burada da. Bakalım hangileri emisyondur? Yani heterojen birbiri içerisinde karışmayan x'e apolar demiştik z ise polardı evet arkadaşlar birbirine benzemez iki tane bu bir heterojen emisyondur sıvı sıvı heterojen karışımdır y'ye apolar demiştik arkadaşlar t ise polardı evet ikinci yargımızda benzemez yani bir heterojen emisyondur x ve y e, apolardı arkadaşlar e, x ve y karışım yani çözeltiyle t maddesinin karışması t ise da arkadaşlar yine iki benzemez o halde üçüncü yargımızda bir heterojen karışım yani emisyon olacaktır üç yargımızda emisiyondur diyerek E şıkkını işaretleyeceğiz arkadaşlar üçüncü sorumuza geldiğimizde yine heterojen karışımlarla ilgili bir soru daha önce heterojen karışımları tanıtmıştık size arkadaşlar Şimdi X, Y, Z ve T maddelerinden oluşan karışımlarla ilgili olarak X ve Y karışım emisyondur. Emisyon ne demekti? Sıvı sıvı heterojen karışımdır. O halde X sıvıdır, Y de sıvıdır arkadaşlar. X ve Z karışımı süspansiyondur. X'in sıvı olduğunu söylemiştik. O halde sıvı katı karışım olduğu için süspansiyon olduğu için Z kesinlikle burada katıdır arkadaşlar. Y ve T karışımı çözelti. Arkadaşlar Y'nin sıvı olduğunu biliyoruz. T çözelti oluşabilmesi için mesela şeker su olduğunu düşünelim y'nin T şeker olabilir yani katı olabilir veya T alkol olabilir kolonya olabilir yani sıvı olabilir e, T arkadaşlar karbondioksit olabilir e, yani gazoz olabilir yani gaz katı sıvı veya gazdan herhangi bir fiziksel e, özelliğe fiziksel hale ait olabilir buna göre diyor yargılarından hangileri kesinlik bakın kesinlik sormuş Kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar burada kesinlikle doğru olacak. X ve Y maddeleri sıvıdır. Bakın X ve Y kesinlikle sıvıdır. Birinci yargımız doğru. Z maddesi katıdır. Evet arkadaşlar Z maddesinin katıdan farklı bir şey olması imkansız. Z maddesi de kesinlikle katıdır. T maddesi sıvıdır. Arkadaşlar burada biraz kafamızı yani ince düşünmek gerekiyor. Burada işte size bir yanıltıcı bir şey sormuşlar. ÖSYM hep bunu yapıyor zaten. E, T sıvı da olabilir. Evet. T sıvı olabilir. Kat, ama katı da olabilir. Gaz da olabilir. Kesinlik yoktur. O halde 3. yargımız kesinlik içermediği için yanlıştır diyeceğiz. Kesinlik içerenler B şıkkı 1 ve 2 olacak. 4. sorumuza geldiğimizde 4. sorumuzda arkadaşlar Tuz çözeltilerini görüyoruz. Bu soruyu çözebilmek için çözelti özellikleri yani benzer benzeri çözer ve kütlece yüzde değişim formülünü bilmemiz gerekiyor. Kütlece yüzde değişimi bilmemiz lazım. Şekildeki kaplarda aynı şartlarda hazırlanmış çeşitli tuz çözeltileri bulunmaktadır. Potasyum sülfat, nikel sülfat ve bakır sülfat tuzları var arkadaşlar. Buna göre verilen çözeltiler ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Doğruları arıyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Bir farklı fiziksel özellikleri vardır. Evet arkadaşlar kesinlikle farklı fiziksel özellikleri vardır. O halde bir e, doğrudur. Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılır. Arkadaşlar burada çözeltilerden bahsediyor. Bakın burada çözelti yani homojen karışım. Karışımlar fiziksel yollarla herhangi bir oran gözetmeksizin bir araya gelebilir. Fiziksel yollarla bir araya gelen karışımlar fiziksel yollarla bileşenlerine ayrışabilir. O halde kimyasal yollarla bileşenlerin ayrılır kelimesi bileşiklere ait bir özelliktir. O halde ikinci yargımız yanlıştır arkadaşlar. Kütlece yüzde değişimleri aynıdır diyor. Arkadaşlar bakalım kütlece yüzde değişim şunun için yapalım. Potasyum sülfat için yapalım. 5 bölü 100 çarpı 100 den burası sadeleşir. Bu yüzde 5 arkadaşlar. İkinciye bakalım 20 bölü yani çözünen bölü çöz, e, 220 özür dilerim 5 bölü 105 olacak arkadaşlar bu. Çünkü çözünen bölü çözelti çözelti toplamı 100 gram su 105 gram e, oluyor. Yaklaşık %5 oluyor. Bu da 220 çarpı 100. Arkadaşlar şu sıfır şu sıfırla sadeleşir. Ne olur? 200 bölü 22'den bu da yaklaşık olarak yüzde onluk bir çözeltiye. Yaklaşık olarak diyorum arkadaşlar. Burada su miktarı yani oran olarak farklı vermişler. 300'e 30. Arkadaşlar burada da ne yapabiliriz? 300 çözünen madde bölü çözünen madde 30 gram tuz. Çözeltinin toplamı 330'dur çarpı 100 diyoruz arkadaşlar yine yaptığımız zaman ne oluyor 300 bölü 33 bu da yaklaşık olarak yüzde 10'luktur bakın arkadaşlar bu yaklaşık olarak yüzde 5'liktir tam bölme işlemi tam çıkmadığı için bölmüyorum arkadaşlar bu yüzde 10'luk bu da yüzde 10'luk yaklaşık olarak söylüyorum o halde kütlece yüzde değişimleri aynı değildir 3. yargımızda yanlıştır Hangileri doğrudur diye arıyorduk. A şıkkı yalnız bir doğrudur diyoruz. Evet beşinci sorumuza geldiğimizde çözeltinin özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Bu soruyu çözebilmek için benzer benzeri çözer. artık öğrendik. Polar maddeler polar çözücülerde e, apolar maddelerde ap, ap, ap, apolar çözücülerde e, çözünür. Eğer bir polar diğeri apolarsa heterojen bir karışım yani emisyon olur sıvılar için konuşuyoruz arkadaşlar. İki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde çözülebilmesi için molekül yapılarının benzer olması gerekir. Tabloda polar ve apolar maddeleri örnekler verilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. <gülüyor> evet karbon tetrakülörü ve iodür maddeleri birbiriyle homojen karışım oluştururlar bakalım arkadaşlar iyodür apolar karbon tetraklörü de apolardır o halde apolar apolar da homojen karışım oluşturur birinci e, şıkkımız doğrudur bor hidrur su maddeleri birbiriyle heterojen karışımlar oluşturur bakalım bor hidrür apolar e, su ise polardır Evet arkadaşlar heterojen emisyon oluştururlar ee, ikinci yani B şıkkımız da doğrudur ee, C6H6 CH3OH maddeleri birbiriyle homojen karışım oluştururlar arkadaşlar C6H6 apolardır CH3OH ise polardır arkadaşlar bakın polar apolar o halde homojen karışım oluşturmazlar heterojen karışım oluştururlar yanlış olan C şıkkıdır ee, D'ye baktığımız zaman amonyakla iot iyodür maddeleri birbiriyle heterojen karışım oluşturur. Amonyak arkadaşlar apolardır. İyot e, iyot iyodür ise e, polardır arkadaşlar. Yani benzemez. Evet heterojen bir karışım oluşturur. D şıkkı da doğrudur. E, fosfor trihidrür ve su maddeleri birbiriyle homojen karışım. Fosfor trihidrür arkadaşlar şey triklorür triklo, özür dilerim. Trikulörü su polar ikisi de polar olduğu için benzer benzeri çözer mantığıyla homojen bir çözelti oluşturur. E şıkkı da doğrudur diyoruz. Yanlış olan C şıkkıdır deyip 6. sorumuza geçiyoruz. 6. sorumuzda türler arası etkileşimlerin çözülmeye etkisini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Katı ve sıvı halde madde taneciklerini bir arada tutan kuvvetler. Van der Waals ve hidrojen bağlarıdır. Yani zayıf etkileşimleri anlatıyor arkadaşlar. Moleküller arasındaki bağlar zayıf etkileşimdir... Atomlar arasındaki bağlar ise kuvvetli etkileşimdir. Bunda istisna soy gaz atomlarını bir bir arada tutan yani soğuk gaz bir arada tutan etkileşim türü de van der Waals etkileşim, van etkileşimdir. Diğer kimyasal bağlar yani metalik bağlar, kovalent bağlar ve iyonik bağlar yani bileşikleri oluşturan bağlar ise kuvvetli etkileşimdir arkadaşlar. Zayıf etkileşimler yani fiziksel bağlardır diyor. Çözülme sırasında karışan maddelerin kendi tanecikleri arasındaki fiziksel bağlar kopar ve karışan tanecikler arasında yeni fiziksel bağlar oluşur diyor. Eğer karışan maddelerin tanecikleri arasında yeni oluşacak bağlar taneciklerin kendi arasındaki bağları kıracak kadar kuvvetli ise çözülme meydana gelir. Bakın arkadaşlar bu cümle çok önemlidir. Yani benzer benzeri çözer de. Molekülleri bir arada tutan zayıf bağları kırabilecek kadar kuvvetli ise arkadaşlar burada bir çözünme meydana gelir. Eğer karışan maddelerin tanecikler arasında yeni oluşacak bağlar taneciklerin kendi arasındaki bağları kıracak kadar kuvvetli değilse çözünme gerçekleşmez. Yani heterojen bir karışım olur. Genellikle polar yapılı maddeler polar yapılı maddelerde çözünür. Apolar yapılı maddeler ise genellikle apolar yapılı maddelerde çözünür. Bu duruma kısaca benzer benzeri çözer e, şeklinde e, özetlenir arkadaşlar. X, Y, Z maddelerinin tanecikler arasındaki etkileşimlerin kuvvetleri ile ilgili olarak X maddesinin kendi tanecikleri arasındaki etkileşim kuvveti y tanecikleri arasındaki etkileşim kuvvetinden büyüktür O halde arkadaşlar x maddesinin kendi arasındaki yani kendi tanecikler arasındaki kuvvet xy arasında oluşacak bağ kuvvetinin daha büyükse burada bir çözüme gerçekleşmez yani burada bir heterojen karışım oluşur heterojen Karışım olur. Y maddesinin kendi tanecikleri arasındaki etkileşim kuvveti YZ tanecikleri arasındaki etkileşim kuvvetinden küçüktür. O halde burada bir çözülme gerçekleşir yani homojen bir karışım olur. Y ve Z arasında homojen bir karışım olur arkadaşlar bilgileri veriliyor diyor. Buna göre sıvı halde bulunan X, Y, Z maddeleri için yargılarından hangileri doğrudur diyor. Y ile Z maddeleri birbir içerisinde çözünür. Evet arkadaşlar şurada söylemiştik. Birinci yargımız doğru. Yani bir homojen karışım olur. X ile Y maddeleri karıştırıldıklarında emisyon oluşur. Sıvı halde dediği için, üçü de sıvı halde dediği için bunlar heterojen bir karışım. Sıvı sıvı heterojen karışımlara emisyon denir. İkinci yargımız da doğrudur arkadaşlar. Üçüncü yargımız ise arkadaşlar X ile Z maddelerin tanecikleri birbirine benzer yapıda değildir diyor. X ile Z maddeleri arkadaşlar burada şöyle diyelim benzer benzeri çözer diyelim ki y apolar olsun z de eğer çözelti oluşuyorsa apolardır burada y'ye apolar demiştik heterojen bir karışım olduğu için x o zaman polardır x ile z arasındaki e, olayı soruyor bakın x'e polar dedik z ise apolar x ile z maddelerin tanecikleri birbirine benzer yapıda değildir 3. yargımızda doğrudur arkadaşlar o halde 3 yargımızda doğru olan şık e şıkkı yani 1 2 3 de doğrudur diyoruz arkadaşlar evet 7. soruya geçiyoruz 7. soruda bu soruyu çözebilmek için e, çözeltinin kütleci yüzde değişiminin değişmesi e, bilgisini bilmeniz gerekiyor çözülen miktarı veya su miktarı değiştirilerek çözeltinin kütlece yüzde derişimi değişebilir. Evet arkadaşlar bir önceki çözelti ile bir sonraki çözelti mesela atıyorum şekerli suya saf su eklerseniz çözeltinin kütlece yüzde değişimi azalır. Su buharlaştırırsanız da artar arkadaşlar. Çözeltide bir miktar daha aynı maddeden çözüldüğünde kütlece yüzde derişim artar. Evet şekerli suya bir miktar şeker atarsanız ee, kütlece yüzde derişim artar. Çözeltini bir miktar çözücüden uzaklaştırılırsa çözünen uzaklaştırılırsa bakın çözeltiden bir miktar çözünen madde yani şeker uzaklaştırılırsa çökme ile e, maddenin çözeltideki kütlece derişimi azalır çözünen uzaklaştığı zaman kütlece derişim yani şeker miktarı çözülen miktar azalırsa yüzde derişim azalır. Çözeltiye sadece su eklenirse çözünenin kütlece yüzde derişimi azalır. Sadece su eklediğimiz zaman şekerli suya sadece su eklersek kütlece yüzde derişimi azalır arkadaşlar. çözeltiden bir miktar su buharlaştırılırsa çözünenin kütlece yüzde derişimi artar. Su buharlaş yani çözücü buharlaştırıldığı zaman o çözeltinin kütlece yüzde değişimi artar. Şimdi bunlar önemli bilgilerdir arkadaşlar. Bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu soruyu çözelim. Katı x maddesinin sulu çözeltisine sabit sıcaklıkta yapılan bir işlem sırasında. Çözeltinin kütlece yüzde değişiminin bir süre sabit kaldıktan sonra bakın bir süre sabit kalıyor. Sonra azaldığı bakın burası önemli azaldığı tespit ediliyor diyor arkadaşlar. Buna göre arkadaşlar buna göre Çözelti ve yapılan işlemler ile ilgili ifadelerden hangileri doğru olabilir diyor kıymetli arkadaşlarım doğru olabilir bakın bir kesinlik yok doğru olabilir diyor kıymetli arkadaşlarım bakalım dibinde katısı olan çözeltiye saf su eklenmiştir arkadaşlar dibinde katısı olan çözeltiye saf su eklenirse o katı belli bir miktar karıştırıldıktan sonra ya da beklediği zaman ilk önce sabit kalacak sonra beklediği zaman o katı Çözünecek arkadaşlar saf su eklendiğinde ne olacak e, saf su eklenmişse e, yani saf su e, miktar olarak fazla çözelti e, şey, katı olan şey çözünecek ama saf su eklemeye devam edersek arkadaşlar ne olacak su miktar yani çözücü miktarı arttığı için e, ne olacak kütlece yüzde derişim azalacak yani birinci yargımız olabilir. İkinci yargımıza baktığımızda arkadaşlar dibinde katısı olmayan çözeltiden su buharlaştırılmıştır. Arkadaşlar eğer çözücü buharlaştırılıyorsa yani çözücü azalıyorsa derişim artar. Bakın ne diyor bir süre sabit kaldıktan sonra azaldığı tespit ediliyor diyor. O halde ikinci yargımız kesinlikle doğru değildir. Yani doğru olma ihtimali yok çünkü çözücü madde buharlaştırılıyor. Üçüncü yargımıza baktığımızda dibinde katısı olan çözeltiye sırasıyla x katısı ve saf su eklenmiştir arkadaşlar. Evet, evet x katısı belli bir miktar x katısı e, sadece x katısı eklemiş olsaydık ne olurdu? Eee... Kütleci yüzde derişim artacaktı ama yanında çözücü de ekliyoruz çözücü miktarını fazla tutarsak ne olacaktır belli bir zaman e, derişim sabit kalacak su e, miktarını arttırdığımız zaman ne olacak arkadaşlar azalabilir yani doğru olabilir diyor arkadaşlar doğru olabilir arkadaşlar çözücü miktarını fazla e, eklersek yani suyu fazla eklersek bu da doğru olabilir o halde doğruları arıyoruz c şıkkı 1 ve 3 doğrudur. 8. soruya geliyoruz arkadaşlar. K, L, M, N sıvılarının birbiri içerisinde çözünürlüklerini belirlemek için saf suya önce K, L ve M sıvıları ilave edilip karıştırılıyor. Daha sonra N sıvısı ilave edildiğinde şekilde gösterilen karışım oluşuyor. Saf suya diyor arkadaşlar. Bakın suya bu şekilde ee, önce K, L, M yani şu üçü şu üçü ekleniyor. Bakın L suda çözünüyor o halde L polardır arkadaşlar suda polardır biliyorsunuz K ve M apolardır ikisi de e, suda çözünmemiş arkadaşlar Ne polar da olabilir apolarda da olabilir arkadaşlar. şey kesinlikle Ne de polardır arkadaşlar Arada bir e, ne yapmış? K ve M ona bir set koymuş esasen neyi KM koymadan önce neyi koysaydınız burada L, N ve su bir çözelti oluşturacaktır oluşturması gerekiyor çözeltiler oluşurken benzer benzeri çözer demiştik bunu tekrar etmiyorum arkadaşlar bilmemiz gerekenleri bunu artık öğrendik buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur K sıvısı N sıvısında çözülmez. Arkadaşlar K sıvısı A polar. N sıvısı da polar olduğu için çözülmez. Birinci yargımız nedir arkadaşlar? Doğrudur. İkinci yargımıza baktığımız zaman M ve L sıvıları birbiri içerisinde çözülmez. Arkadaşlar M sıvısına Apolar polar dedik L sıvısı da suda çözünürlüğü için polardır arkadaşlar çözünmez doğru bir ifadedir ikinci yargımızda doğrudur üçüncü yargımıza baktığımız zaman L ve N sıvılarından oluşan karışım tek fazladır arkadaşlar bakın N sıvısı polar L sıvısına da polar dedik. Polar poları çözer. Yani tek fazladır. Yani homojen bir görüntüye sahiptir. Evet homojen çözelti oluşur zaten. Üçüncü yargımız da doğrudur. Dördüncü yargımıza geldiğimizde K ve L sıvılarından oluşan karışım emisyondur. Yani birbiri içerisinde çözülmeyecek. K apolardı arkadaşlar. L de polardı arkadaşlar. Evet bunlar birbiri içerisinde çözülmez. Yani heterojen bir karışım benzemez. İkisi de birbirine benzemez. Dördüncü yargımız doğrudur. O halde doğru seçeneğimiz E şıkkı 1, 2, 3 ve 4 doğrudur olacak. Dokuzuncu sorumuza geçiyoruz. Yine burada benzer benzeri çözer mantığını bilmemiz gerekiyor. Bir de homojen karışımlar yani çözeltiler benzer benzeri çözer kuralına göre oluşur arkadaşlar. Yani apolar apolarda çözelti oluşturur. Polar da polarda çözelti oluşturur. Evet benzer benzeri iyi çözer yani polar maddeler polar çözücülerde apolar maddeler apolar çözücülerde çözünür. Ee, X ve Y sıvıları karıştırıldığında berrak ve tek fazla bir karışım. Demek ki arkadaşlar X apolarsa Y de apolardır. Oluştuğuna göre bu karışım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Bakın burada da bir kesinlik belirtmiş. Kesinlikle yanlışı arayacağız. X ve Y homojen bir karışım oluşturmuştur. Evet arkadaşlar oluşturmuştur. Tek fazla dediğine göre arkadaşlar çözelti oluşturmuştur. X ve Y polar olabilir. Evet ikisi de polar olabilir. X ve Y kimyasal özelliklerini korumuştur. Arkadaşlar çözeltilerde yani karışımlarda karışan maddelerin kimyasal özellikleri değişmez değişirse zaten orada bir kimyasal tepkimi oluşmuştur yani bir bileşik oluşmuştur veya bileşik ayrışmıştır kendini oluşturan maddelere ayrışmıştır karışımlarda kimyasal özellikler korunur doğrudur mesela şekerli suda ne şeker kendi tadını değiştirir ne de su kendi özelliğini değiştirir değiştirmez arkadaşlar karışımlarda kimyasal değişimler olmaz x ve y'nin kütleleri arasında belli bir oran vardır kesinlikle yoktur arkadaşlar kesinlikle yanlıştır bu sabit oranlar kanuna vurgu yapmış burada bileşikler bileşikler için doğrudur bu cümle Karışımlar için doğru değildir. O halde yanlış olan D seçeneğidir. X veya apolar olabilir. Evet arkadaşlar apolar olabilir. Apolar apolar da çözülür. Polar polar da olabilir. Polar polar da, da yine homojen karışım oluşturur. Bu da doğrudur. X ve Y'nin kütleler arasında belli bir oran yoktur. Siz bir bardak suya bir kaşık şeker attığınızda da şekerli su çözeltisi oluşturursunuz. Aynı bardağa 3 kaşık şeker attığınızda da yine şekerli su çözeltisi oluşturursunuz. Yani karışım maddeler arasında herhangi bir oran yoktur. Karışımlarda istediğiniz kadar koyabilirsiniz arkadaşlar. 10. sorumuza geliyoruz. Evet çaylar var. 3 bardak çayımız var. Küp şeker atıyoruz. Birinciye bir tane küp şeker. ikinciye iki tane üçüncüye de üç tane kesme şeker attık arkadaşlar. Evet bu soruyu çözebilmek için çözeltinin özellikleri. Yani derişim incelemelerinde iki çözelti. Karşılaştırılırken içinde daha çok çözülmüş madde bulunan çözeltiye derişik az çözünen bulunana da seyreltik çözelti denir bunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar o halde burada en derişik 3'tür 2 3'e göre seyreltik 1'e göre ise ee, derişiktir arkadaşlar derişik sıralamasına göre bir küçüktür 2'den o da küçüktür 3'ten diyebiliriz. Ee, aynı ortamda bulunan şekildeki çaylara belirtilen miktarlarda kesme şekerler atılarak tamamen çözülmesi sağlanıyor. Bakın bu da önemlidir. Tamamen çözülmesi sağlanıyor. Birinci bardaktaki çay ikinciye göre seyraltiktir. Evet arkadaşlar üçüncü bardaktaki çay ikinciye göre derişiktir. Çok doğru bir e, cümle. Çaylara eşit miktarda su eklendiğinde şeker tatları azalır. Evet bu da doğru bir cümle. Çünkü e, su miktarını eklediğimde Diğimiz zaman üçünde de e, derişimler azalacaktır arkadaşlar Çözü, çözücü miktar artacaktır. Evet buna göre diyor yargılarından hangileri e, doğrudur diyor arkadaşlar hangileri doğrudur. Seyreltik ve derişik kavramları karşılaştırılan çözeltiye göre farklılık gösterir. Evet arkadaşlar bakın. Ne demek istiyor bakın burada e, biraz e, ne yapalım zekamızı geliştirelim e, birinci çözeltiye göre ikinci çözelti yani ikinci e, çay bardağı birinciye göre derişikken üçüncüye göre seyreltiktir değil mi? Yani karşılaştırdığımız zaman seyreltik veya iki derişiktir diyebilir miyiz? Evet deriz bire göre derişiktir. İki seyreltiktir diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Üçe göre seyreltiktir arkadaşlar. Yani seyreltik ve derişik kavramları, kavramları karşılaştırılan çözeltiye göre farklılık gösterir. Bir kesinlikle doğrudur. İki çözülen madde miktarı daha çok olan çözelti her zaman derişik çözeltidir. Arkadaşlar bakın her zaman diyor burada bakın her zaman. Her zaman bakın iki ikinci bardakta iki tane kesme şeker var. Bire göre nedir arkadaşlar? Daha çok miktarda çözünen madde var ama üçe göre daha az miktarda arkadaşlar. Her zaman derişki çözelti değildir. İkinci yargımız yanlıştır. Üçüncü yargımıza baktığımız zaman yine bir akıl oyunu var burada. Bir çözeltiye çözücü ilave edilirse çözelti seyreltik olur. Arkadaşlar eğer Aynı çözeltinin ilk durumuyla ikinci durumu karşılaştırılırsa doğrudur ama farklı çözeltler karşılaştırılırsa yanlıştır. Burada hem yanlış hem de doğru. Mesela atıyorum, bakın bir bardak e, suyumuz olsun bu içerisinde de atıyorum 5 gram şekerimiz olsun. Eğer biz bunun içerisine biraz daha su eklersek ilk duruma göre ilk duruma göre arkadaşlar çözelti seyrelmiştir. Ama Şöyle düşünelim bakın bunun içerisinde diyelim ki 20 gram su olsun tamam mı hemen şuraya bir tane daha çizelim arkadaşlar. Şuraya bir tane daha çizelim arkadaşlar şurada diyelim ki bunun içerisinde de 25 gram su olsun yine 5 gram şeker olsun tamam mı 2 tane çözelti şimdi ne diyor. E, su eklersek diyor çözelti seyreltik olur. Şimdi bakın diyelim ki buna 3 gram daha su ekledik. 3 gram bakın 3 gram daha su ekledik. Ne oldu? 20 gramdan 23 grama çıktı ama bu hala değişiktir. Şu ikinci e, çözeltiye göre nedir? Hala e, çözünen madde oranı ikinci çözeltiye göre daha fazladır. 23 gram olmuştur. Yani bu daha derişik bir çözeltidir. Yani her zaman seyreltik olur demek bu da yanlıştır. O halde doğru seçeneğimiz hangileri doğrudur diyor. A şıkkı yalnız bir diyeceğiz arkadaşlar. Evet 11. soru 11. soruyu çözmek için yine benzer benzeri çözer mantığını ve kütlece yüzde derişim formülünü bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir çözeltiye çökelme olmadan sadece çözünen madde eklenirse bakın çökme olmayacak sadece çözünen eklenirse veya çözeltiden sadece çözücü madde uzaklaştırılırsa çözeltinin kütlece yüzde derişimi artar diyor. Bakın sadece çözünen bakın çözücü değil çözünen madde yani tuz ya da şeker veya içinde çözülmüş olan hangi madde varsa eklenirse veya çözücü uzaklaştırılırsa kütlece yüzde derişim artar çok güzel bir cümle arkadaşlar buna göre diyor kütlece yüzde onluk 200 gram şekerli su yüzde onluk diyor yani ne ol çözeltimizin tamamı şöyle diyebiliriz 190 gram suyumuz var su ee, içerisinde e, ne diyor şeker şekerimiz de 10 grammış arkadaşlar bakın başlangıçta böyle nedir çözeltimizin toplamı 200'dür 200 gram neydi kütlece yüzde derişim 10 yani çözünen madde bölü çözeltinin toplam kütlesi çarpı 100 diyorduk. Buradan sadeleştirirsek burada 2 kalır. E, özür dilerim. 200 gram şeker %10'luk o zaman 20 gram tuzumuz var. Ne yapıyor? 80-180 gram suyumuz 20 gram e, şekerimiz var. Evet şimdi oldu. Evet e, ne oluyor? 2'yi 2 böldüğümüz zaman ne oluyor? %10'luk oluyor yüzde 10'luk oluyor yani başlangıçta 180 gram suyumuz 20 gram da şekerimiz varmış arkadaşlar toplam çözelti miktarımız 200 ee, ne oluyor işte 20 bölü 200 çarpı yüzden yüzde 10'luk su çözeltisine başlangıçtaki şeker miktarının 5 katı kadar şeker eklemek yani bakın ne oluyor 20 gramdan 5 katı kadar 100 gramdan şeker eklersek ne oluyor arkadaşlar 120 yani 120 120 ikinci, birinci yargıyı yapıyoruz 120 e, artı 180 daha ne yapıyor 300 oluyor 300 çarpı 100 dersek arkadaşlar ne olur 120'yi 3'e böldüğümüzde %40'lık oluyor yani %10'luktan İkinci, 150 gram su buharlaştırırsak arkadaşlar bakın çökme olmadan diyor çökme olmadan evet Kaç gram? 150 gram su bağırlaştırırsak arkadaşlar 30 gram suyumuz kalır. 20 gram da şekerimiz vardı. Ne oluyor arkadaşlar? 20 bölü 30 çarpı 100'den şuradan bir sıfır gider. Ne olur? 200 bölü 3 bu da eşittir. Ne olur? %80 kaç kere var? 6 kere var. 6 kere 3 18 18. 20 yine 6 66 %666 şu şekilde %66'lık oluyor yine çözünen madde su çözücü buharlaştırmak yine derişimi artırır arkadaşlar bir de 50 gram şeker ekleyip 75 gram su buharlaştırırsak bakın ilk duruma 50 gram şeker eklersek şekerimiz 70 gram oluyor 75 gram da su buharlaştırırsak ne olur 180 gram suyumuz vardı 75 çıkarsa 105 kalır o halde yapalım tekrardan toplam çözeltimiz 175 olacak 70 bölü 175 çarpı 100 diyoruz arkadaşlar ne oluyor ee, su buharlaşma hangileri uygulanık kütlece %40'lık evet ee, 7000 mi yapıyor 7000 bölü 175 Arkadaşlar bu biraz e, hesap makinesi gerektiren bir şey ne oluyor 700 175 5 kere var 5 kere 5 25 25 25 e elde var 2 5 kere 7 35 2 derde 37 5 kere 15 yok 4 kere varmış 4 kere 5 20 4 kere 7 28 elde var 2 e, 30 4 kere 14 Evet Evet doğru 0 0 0 bu 40 Evet yüzde 40'lık oluyor Evet ee, diyor ki işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanırsa çözeltteki şeker kütlece yüzde değişimi yüzde 40 olur Arkadaşlar ikinci durumda bakın burada ikinci durumda ve üçüncü durumda üçüncü durumda yüzde 40'lık oldu değil mi Evet birinci durumda neydi birinci durumda %40'lık oldu ikinci durumda 150 gram su buharlaştırmak 180 gramdan 150 gram su buharlaştırırsak 30 gram su kalır evet 30 gram su kalır 20 gram şeker vardı toplam 50 gram evet 50 gram çözelti oldu Şöyle yaparsak evet burada da %40'lık özür dilerim. Burada bir hata yapmışız arkadaşlar. Ee, burada e, sadece su miktarını almışız. E, 20 bölü 50 çarpı 100 sadeleşirse 2 kalır. 2 kere 20 %40 yapıyor. Evet üçünde de %40 yapıyor arkadaşlar. Birincide de %40 oluyor. İkincide de %40'lık oluyor. Üçüncüde de %40'lık oluyor arkadaşlar derişim şurada Biz bir gözden kaçırmışız ee, sadece su miktarını almışız yani 30 almışız 150 gram su bağırlaştırırsa bir 30 gram suyumuz olur ee, toplam çözeltimiz 50 gram olur arkadaşlar 20 gram şekerimiz vardı 20 bölü 50 çarpı yüzden yüzde 40'lık oluyor Demek ki doğru seçeneğimiz E şıkkı üçünde de ne oluyor yüzde 40'lık çözelti elde ediyoruz Evet 12. sorumuza geliyoruz. Yine kütlece yüzde derişim formülünü kullanacağız arkadaşlar. 100 gram çözeltide çözülmüş maddenin gram cinsinden miktarına kütlece yüzde derişim denir. Burada da formülü var arkadaşlar. Kütlece yüzde 20'lik 150 gram şekerli suya. Kütlece yüzde 20'lik 150 gram şekerli suya 20 gram şeker 30 gram su ekleniyor. Şimdi arkadaşlar önce kütlece yüzde 20'lik 150 gram suyun içerisinde kaç gram şeker kaç gram su olduğunu bulalım Arkadaşlar şimdi kütlece yüzde değişim formülünde yüzde 20'likmiş eşittir nedir 150 gram çözeltimiz 150 gram çarpı 100 burada da şekerimiz var X gram gramda şeker olsun değil mi arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz bakın hemen şuradan şunu sadeleştiriyoruz Buradan da bunu sadeleştiriyoruz o zaman ilk eşittir 30 gram geliyor 15 çarpı 2 30 gram şeker varmış. Şimdi toplam çözeltimiz 150 gramdı. Suyumuz ve şekerimiz. Şekerimiz. Suyumuz ne kadar? Arkadaşlar şekerimiz 30 gramsa 150'den 30'u çıkarttığımız zaman suyumuz 120 grammış. Evet %20'lik çözeltimizde 150 gram şekerli suya 20 gram şeker ekliyormuşuz. Bakın 20 gram şeker ekliyormuşuz. 30 gram da su ekliyormuşuz. Hemen 30 gram da suyu ekliyoruz elde edilen çözeltinin 60 gramı bir bardağa boşaltılıyor bakın şimdi topluyorum ne oldu 150 gram suyumuz oldu 50 gram da ne oldu şekerimiz oldu toplam çözeltimiz 200 gram oldu değil mi 200 gram ve bu elde edilen çözeltinin 60 gramı bir bardağa boşaltılıyor Aa, evet, buna göre bardakta bardakta kaç gram şeker vardır. Şimdi arkadaşlar burada bakın, 200 200 gramda 50 gram şeker varsa yani 200 gramlık e, çözeltide 50 gram şeker varsa, 60 gramlık çözeltide ne kadar şeker vardır? Bir doğru orantı yaparız. Buradan da x eşittir. 60 çarpı 50 bölü 200 dediğimizde şu 0 şuyla, şu 0 da şuyla gider. 6 kere 5, 30 bölü 2'den bu da eşittir 15 gram şeker vardır deriz ve C şıkkını işaretleyip geçeriz arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Çok basit bir soru ama güzel bir soru. Evet 13. sorumuza geldiğimizde 13. sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Şimdi derişik yine burada kütleci yüzde derişimle ilgili bir soru. Derişik ve seyreltik çözelti ifadeleri çözeltilerin derişimlerini karşılaştırmada kullanılır. Bir çözeltinin tek başına seyreltik ya da derişik olduğuna karar verilemez. Ayşe laboratuvarda 3 farklı çözelti örneği hazırlamıştır. Ayşe'nin hazırladığı bu çözeltilerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Doğruları arıyoruz arkadaşlar. Bakın %30'luk %30 500 gram tuzlu su çözeltisi %10'luk 300 gram tuzlu su çözeltisi %20'lik 100 gram tuzlu su çözeltisi hazırlıyor. Buna göre bakın size bir e, teknik daha öğreteyim arkadaşlar. Şimdi 500, 300 çözeltilere bakıyoruz. 500, 300 ve 100. Arkadaşlar bu e, çözeltiler hangi sayıda eşitlenir? Hangi sayıda eşitlenir? Arkadaşlar bunu 3 ile çarparız. Bunu 3 ile çarpıyorsak ee, şunu 5'te çarpacağız bunu da 15'te çarpacağız değil mi? bakın 15'te çarpacağız ne olur? Bu burada 1500 gram burada da 1500 gram burada da 1500 gram oluyor %10'luk yüzde %20'lik yüzde çözelti ikinci çözelti en derişiktir diyor arkadaşlar şimdi kıymetli arkadaşlarım çözeltinin derişimi Bakın gerçi bu teknik burada uygulanmaz. Eğer şu 30 gram tuz, 10 gram tuz ya da 20 gram tuz deseydi o zaman uygulayabilirdik. Burada ne uygulayacağız arkadaşlar? Eee %30'luk, %10'luk, %20'lik diyor. Zaten burada e, kütlece yüzde derişimlerini vermiş. En derişik ikinci çözeltidir diyor. Hayır arkadaşlar en seyreltik ikinci çözeltidir. En derişik birdir arkadaşlar. Bir yüzde otuzluk diyor. Çünkü arkadaşlar yüzde otuzluk dediğine göre en derişi birdir. Yani benim tekniğe e, ihtiyaç yok burada. Birinci ve ikinci çözeltiye göre birinci çözelti ikinci çözeltiye göre daha de, derişiktir. Arkadaşlar yüzde otuzluk dediğine göre yüzde onluktan daha derişiktir. Yani ikinci e, yargımız doğrudur. Birinci yargımız yanlıştı arkadaşlar. Üçüncü çözelti birinciye göre derişik, ikinciye göre seyreltiktir diyor. Arkadaşlar üçüncü çözeltimiz birinciye göre seyreltik, ikinciye göre derişiktir. Yani tam tersidir. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz sadece iki doğru olacaktır arkadaşlar. Yani B şıkkı olacaktır. Şimdi benim söylediğim şey şu. Diyelim ki şöyle demiş olsalardı. Mesela 500 gram çözeltide 30 gram tuz. 10 gram tuz, 20 gram tuz demiş olsalardı. Siz bu çözeltileri eşitleyebilirdiniz arkadaşlar. Bunu da 3 ile çarpardınız. Bunu 5 ile çarpardınız. Bunu da 15 ile çarpardınız. Arkadaşlar çözelti miktarları eşit olduğunda mesela burada 90 gram tuz. Burada 50 gram tuz. Burada da 15 çarpı 20. Ee, ne, ne oluyor? 30-300 gram tuz oluyordu. Buna göre ne yapabilirdiniz? <gülüyor> Çözeltinin derişik seyreltik olduğunu çözünen madde miktarına göre ayarlayabilirdiniz arkadaşlar. Zaten burada kütlece yüzde derişimini vermiş. Yüzde otuzluk, yüzde onluk, yüzde yirmilik demiş zaten. Çok basit bir soruymuş. Biz biraz karmaşa yarattık bu soruda. Evet 14. sorumuza geliyoruz arkadaşlar. 14. sorumuzda hacimce 100 birim olan bir çözeltide kaç birim Hacim çözünen madde olduğunu belirten ifadeye hacimce yüzde derişim denir arkadaşlar. Aynı kütlece yüzde derişim formüldür. Çözünenin hacmi bölü çözeltinin hacmi çarpı yüzde e, buluyoruz bunu. Tabloda 3 ayrı etanol çözeltisine ait miktar bilgileri verilmiştir. Buna göre diyor aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Etanol ile su karıştırıldığında toplam hacim değişmediği kabul edilecektir. Şimdi etanol uçucu bir e, madde olduğu için arkadaşlar karıştırıldığında belli bir miktar e, alkol uçacaktır. Ama ne diyor soruda e, hacmin toplam hacmin değişmediği kabul edilecektir diyor arkadaşlar. Birinci e, çözeltimizde 10 mililitre etanol'e 90 mililitre su koymuş. Birinci çözeltimizi yaptığımız zaman çözünen 10 çözeltinin toplamı 100 çarpı 100'den sadeleştirirsek %10'luk oluyor. Birinci çözeltimiz hacimce %10'luk. ikinci çözeltimize baktığımız zaman arkadaşlar çözünen madde 20 çözeltimizin toplamı 250. 230 artı 20 250 çarpı 100 diyoruz arkadaşlar. Buradan da şöyle sıfırları sadeleştirirsek 10 kere 20 200 bölü 25 arkadaşlar ne yapıyor 8 mi oluyor %8'lik oluyor 25 50 evet, %8'lik o halde ikinci çözeltimiz %8'lik. Üçüncü çözeltimize baktığımız zaman 15 mililitre çözünen madde 15 mililitre. Su 285 toplarsak 300 yapıyor. Yani çözünen madde 15, çözeltinin toplamı 300 çarpı 100. Buradan sadeleştirirsek 3 kalıyor. 15'i 3'e bölersek arkadaşlar yüzde beşlik olduğunu görüyoruz. Evet, yüzde beşlik oluyor. Birinci ve üçüncü çözeltler aynı sıcaklıkta karıştırılırsa son çözelti hacimce yüzde sekizlik olur. Evet bakalım birinci ve üçüncü çözeltiler aynı sıcaklıkta karıştırılırsa son çözelti arkadaşlar bir çözeltide su hacmi 90 üçüncü de, de e, nedir e, 285 şimdi bir çözelti 102 3'ün çözelti 300 o halde toplam çözelti 400 oluyor e, birinci çözülen 10, çözülen çe 3'ün çözülen 25 yani çözülen madde 25 çarpı 100 diyoruz arkadaşlar. Sadeleştirirsek 15 25, 300 400. Evet. Ne oluyor? 4. 25 bölü 4 arkadaşlar. Ne oluyor? 12 buçuk. 6.25 mi oluyor? 12 2'ye ikiye böldüğümüz zaman. Evet 6.25 %6.25'lik. A şıkkı bir kere yanlıştır arkadaşlar. %8'lik olmuyor. 5 şıkkına bakalım. İkinci çözeltiye 150 mililitre su eklenirse çözelti hacminin %5'lik olur. İkinci çözeltiye 150 mililitre su ekleyeceğiz. Evet. Su miktarı 150 artacak. O zaman çözelti miktarı da 150 artacak. Toplam çözelti 250 idi. 150 daha 400 oluyor arkadaşlar 400 çözünen madde yine 20 fark etmiyor sadeleştirirsek 20 bölü 4'ten o da eşittir yüzde 5 oluyor Evet yüzde beşlik olur B şıkkı doğrudur arkadaşlar C burada kalmış özür dilerim üçüncü çözelti en seyrelttik çözeltidir baktığımız zaman Evet en seyrelttik yüzde beşliktir üçüncü C şıkkı da doğrudur D'ye baktığımızda ikinci çözeltide çözünen madde hacmi çözücü madde, hacminden daha azdır. İkinci çözeltide çözünen madde hacmi ikinci çözeltide çözünen maddenin hacmi 20. E, çözücü hacminden daha azdır. Çözücü tabii ki 230'dan daha azdır. D şıkkı da doğrudur. E şıkkına baktığımız zaman birinci çözelti en dereciktir %10'luk. en dereciktir E şıkkı da doğrudur. Yanlış olan A şıkkıdır arkadaşlar. Evet, 15. soruya geçiyoruz, kıymetli arkadaşlarım. Yine hacimce yüzde değişimle ilgili bir soru. Hacim, es, e, hacim esasına göre verilen yüzde çözeltiler, 100 hacim birimi mililitre, litre, metreküp ve benzeri çözelti kaç hacim birimi çözünen olduğunu gösterir diyor. Evet arkadaşlar, hacimce yüzde 25 300 mililitre glikol çözeltisi hazırlamak için aşağıdaki işlemlerden hangileri yapılmalıdır diyor. Arkadaşlar, bir kere şöyle yapalım. Bakın yüzde diyor yani 25 eşittir 300 mililitremiş toplam çözelti çarpı yüz diyoruz çözünen madde miktarını arıyoruz 3 ile 100 sadeleşir x eşittir 75 mililitre olduğunu buluyoruz çözünen maddenin o halde 300'ün 75 mililitresi çözünense 225 mililitresi de sudur arkadaşlar bu çözünen madde. 25 mililitre glikolün üzerine damla damla 275 25 mililitre glikolun üzerine damla damla 275 mililitre su eklenip karıştırılmalıdır. Hayır arkadaşlar çözülen madde miktarı 75 mililitre olacak. Su miktarı 225 olacak. E, A şıkkı yanlıştır arkadaşlar. B şıkkına geldiğimizde 75 mililitre glikol bir miktar su içinde çözülüp hacim su ile 300 mililitre evet arkadaşlar 75 mililitre glikolun üzerine 225 mililitre daha eklenecek hacim 300 mililitreye tamamlanacak bakın 75 artı 225 toplam hacim 300 olması gerekiyor B şıkkı doğrudur doğru cevabımız 5 olacak 75 mililitre glikol 300 mililitre su içinde çözülmelidir. arkadaşlar o zaman çözelti miktarı 375 oluyor 375'i e, şey yaparsak burada yüzde 25'lik çözelti olmaz arkadaşlar. C şıkkı da yanlıştır. 50 ml glikol bir miktar su ile su da çözünüp üzerine 250 ml su. Ayır arkadaşlar 75 ml 225 olması lazım. D de yanlış. 60 ml glikol üzerine 240 mililitre yine 300 ile tamamlıyorlar ama bu yine %25'lik olmaz. E şıkkı da yanlıştır. Doğru cevap B seçeneği olacaktır kıymetli arkadaşlarım 16. sorumuza geçelim. 16. sorumuz kütlece yüzde derişimle ilgili bir soru. 100 gram çözeltide çözünmüş maddenin gram cinsinden miktarına kütlece yüzde derişim denir. Evet, buna göre diyor ifadelerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Doğruyu arıyoruz. 1. 100 gram suda 35 gram tuzun çözüldüğü çözeltideki tuzun derişimi yüzde 35 olur. Arkadaşlar 35 gram çözünen madde var. Toplam çözelti 135 gramdır. Çarpı 100 dediğimiz zaman buradan tam bir sayı çıkmaz. Ama e, 3500 bölü 135 yaparsak burada yüzde 35'lik bir e, şey çıkmaz. Yüzde bölünürse ancak 35'lik olur Burada 135'ten daha düşük bir e, oran olur birinci yargımız yanlıştır arkadaşlar ikiye bakalım kütlece yüzde beş'lik yüzde beş'lik sodyum klorür tu çözeltisi hazırlamak için 5 gram sodyum klori ile 100 gram su karıştırılır. Hayır arkadaşlar burada da %5'lik olabilmesi için 95 gram su olması lazım. Çünkü çözeltinin toplamı 100 gram olması lazım. Bakın isterseniz 5 gram çözelti çözünen madde 100 gram da şey, 105 gram da çözelti toplam bakın çözelti kütlesi diyor. Çok güzel bir soru çok beğendim. Özellikle öğrenci arkadaşların çok sık hata yaptıkları bir yer. Burada çözücü kütlesi demiyor arkadaşlar. Çözeltinin toplam kütlesi. O zaman çarpı 100 dediğimiz zaman bakın arkadaşlar. Burada 500 bölü 105 5ten daha düşük bir miktar çıkacaktır. ikinci yargımızda yanlıştır arkadaşlar. Üçüncü yargımıza bakalım. Birinci çözeltide 16 gram su, 4 gram şeker varsa elteki şeker derişimi yüzde20'lik olur bakın suyu vermiş çözünen madde şey çözücü madde çözünen maddeyi de vermiş çözeltimizin toplamı ne oluyor 20 oluyor çözünen madde kaçtı 4'tü. çarpı 100 diyelim arkadaşlar hemen sadeleştirelim burada 5 olur 5 kere 4 yüzde 20'lik olur Evet 3 yargımız doğrudur hangileri doğrudur diyor C şıkkı e, yalnız 3 diyeceğiz ve geçeceğiz arkadaşlar Evet 17. soruya geldiğimizde aynı şartlarda hazırlanan bazı çözeltiler için aşağıdaki tablo çözücü ve çözülen miktarları verilmiştir diyor. Tabloya göre çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir diyor. Arkadaşlar burada da kütlece yüzde derişim var. Çözeltimiz serummuş arkadaşlar. Suyumuz 770 gram su varmış. 7.2 gram da yemek tuzu varmış arkadaşlar. Ee, çözeltileri oluşturan maddelerin miktarları arasında belli bir oran vardır diyor ee, çöz, e, belli bir oran vardır ee, arkadaşlar çözeltilerde belli bir oran yoktur ya yemek tuzun 7.2 gram yerine 8 gram da alabiliriz 50 gram da alabiliriz fark etmiyor karışımlarda çözünen maddeler arasında yani çözeltilerde karışımlarda e, çözün, Çözünen veya karışan maddeler arasında belli bir oran yoktur. Birinci yargımız yanlıştır. Bakın, ee, kolonya diyor, kolonya çözücü miktarı çözünen miktardan her zaman daha fazla olmalıdır. Çözücü 200 gram, bakın kolonya yüzde seksenlik etil alkol. Bakın, çözücü sudur, çözünen madde etil alkoldür, değil mi? Bakın, çözücü az. Çözünen madde fazla o halde çözücü miktar çözünen miktardan her zaman daha fazla olmalıdır cümlesi de yanlıştır arkadaşlar. Deniz suyu seruma göre daha derişik bir çözeltidir diyor. Deniz suyuna baktığım zaman çözücü miktarı 110 gram, çözünen miktar 4 gram, 114 gram, o zaman çözücü 114 oluyor. Bakalım. 114 bölü 4 çarpı 100 diyoruz arkadaşlar. Burada ne çıkar? 400 bölü 114 dediğimiz zaman 3 kere var diyeceğiz. Mecbur. 3 kere 4 12 3 kere 1 3 4 3 kere 1 3 ne çıkar? 8 5 58 580'de Kaç kere var? 5 kere var desek arkadaşlar. 5 kere 4 20 elde var. 2 5 kere 1 5 2 de elde 7 5 kere 1 5 Evet. 10 Evet. Bu böyle gider. %35'lik gibi bir şey çıkar. Serum'a bakacağız arkadaşlar. %35'likmiş deniz suyu. Serum. çözücüm miktar 770 çözülen miktar 700 şey 7.2 ne oluyor? 700 77.2 7.2 çarpı 100 diyoruz arkadaşlar. Ne oluyor? 7000 720 bölü 777 arkadaşlar burada ne oluyor yüzde yüzde birlik bile değil ya yani. yüzde sıfır birlik gibi bir şey Arkadaşlar o halde deniz suyu daha derişiktir yüzde otuz beşliktir Arkadaşlar yüzde üç buçukluktur özür dilerim yüzde üç buçukluk Evet şurada bir sıfır atarken bu da yüzde sıfır virgül bir şeydir üçüncü yargımız doğrudur arkadaşlar Hangilerine ulaşılabilir? O halde yalnızca 3 A şıkkı olacak cevabımız. Tam sayılı sorular sormamışlar. O yüzden böyle sıkıntılı e matematiksel işlemler yapmak zorunda kalıyoruz. 18. sorumuz arkadaşlar. Kütlece yüzde değişim 100 gram çözeltideki herhangi bir bileşenin gram cinsinden kütlesidir diyoruz. Buna göre aynı şartlarda kullanılarak hazırlanan çözeltilerden hangilerinde şekerin kütlece yüzde derişimi 20 olur diyor. Bakalım arkadaşlar. 3 hepsi için kütlece yüzde derişim formülünü koyacağız. 3 gram şeker 12 gram suyla 15 gram yapıyor. Çarpı 100 diyoruz arkadaşlar. Ne oluyor? Sadeleştirirsek 1 bölü 5 oluyor. 100'ü 5'e böldüğümüz zaman %20'lik oluyor. Birinci yargımız doğru ikinci yargımıza bakalım ikinci yargımızda 5 gram çözünen madde var 15 gram su o zaman toplam çözeltimiz 20 gram oluyor çarpı 100 diyoruz arkadaşlar yine sadeleşir 5 evet 5 kere 5 %25 oldu bu ikinci yargımız %25'lik oldu üçüncü yargımıza bakalım 28 gram su 7 gram şeker arkadaşlar 7 bölü 35 yapıyor değil mi? 28, 7 daha 35 çarpı 100 diyoruz arkadaşlar. Sadeleştirirsek 1 bölü 5 oluyor arkadaşlar. 100'ü 5'e böldüğümüz zaman yüzde 20 oluyor. Hangileri yüzde 20 diyor? 1 ve 3 arkadaşlar. 2 yüzde 25lik oluyor. 1, 3 hangi şık? C şıkkı oluyor. 18. sorumuz. 19. sorumuza geldiğimizde çözeltinin kütlece yüzde derişimin değişmesi. Daha önceki sorularda açıklamıştık arkadaşlar. Şekilde dipte katısı olan, dengede olan X maddesinin sul çözeltisi gösterilmiştir. Kaba sabit kaba sabit sabit sıcaklıkta bir miktar saf su ilave edilirse çözeltinin e, kütlece yüzde değişimi azalır, kütlesi artar, kütlece yüzde değişimi değişmez yargılarından hangileri kesinlikle diyor? Bakın arkadaşlar, kesinlik var yine. Kesinlikle Doğrudur diyor arkadaşlar bakın kütleci yüzde derişimi azalır arkadaşlar eğer Şuradaki x katısının tamamının çözebilecek kadar su eklersek kütlece yüzde derişimi değişmeyebilir değil mi? değişmeyebilir arkadaşlar yani kesinlik arıyor bir olmaz kütlesi artar kesinlikle x yani saf su ilave ettiğim zaman çözeltinin kütlesi artacaktır 2 kesinlikle doğrudur 3'e bakalım kütlece yüzde derişimi değişmez. Arkadaşlar değişmeyebilir. De Bakın demin değişmeyebilir dedik. Değişmeyebilir ama su miktarı daha fazlaysa o zaman kütlece yüzde derişim azal azalabilir. değil mi? Yani bu da kesinlik barındırmıyor. O yüzden 3 de e, kesinlik barındırmadığı için yanlış kabul edeceğiz. O halde B şıkkı yalnız 2 kesinlik belirten e, yargıdır diyeceğiz arkadaşlar. 20. soruya geçelim. Son sorumuz arkadaşlar. Son sorumuza da baktığımızda bir gıda maddesinin üzerindeki bilgiler şöyledir diyor. Bakın bir porsiyon yani 100 gram için besin değerleri vermiş. Ya 100 gramda yüzde 9 şey 0.9 grammış, tuz 0.3 grammış, e, protein e, 10.5 grammış 100 gram için karbonhidrat da 62.5 grammış. E, besin öğeleri için günlük ihtiyaç değerleri ya 90 grammış. Tuz 6 grammış yani bir insan için protein 50 gram alınması gerekiyormuş. Karbonhidrattan da 250 gram alınması gerekiyormuş. Buna göre bu gıda maddesinde bir porsiyon yiyen kişi yani şuradaki besin değerlerini alan kişi e, ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Günlük ihtiyaç değerleri 200 kilokalori gün üzerine hesaplanmış olup cinsiyet, yaş, fiziksel aktivite gibi faktörleri bağlı olarak değişebilir diyor. Yağ ihtiyacının %1'ini değiştirmek. Evet arkadaşlar bakın 90 gram ihtiyacımız vardı. Bakın %1'i 0.9 gram birinci yargımız doğrudur. Karbonhidrat ihtiyacını karşılama yüzdesi tuz ihtiyacını karşılama yüzdesinin 5 katıdır. Arkadaşlar karbonhidrat tuz ihtiyacı bakın arkadaşlar %100'ü 6 gramsa 0.3 yani 60'a 3 dersek ne olur 60'a 3 dersek ne olur? 100'e kaç diyoruz? Buradan e, x eşittir 300 bölü 60. Bu da eşittir. Ne oluyor? 5. %5'ini karşılamış oluyoruz. Şurada tuz ihtiyacının. buçukta 250. Yani e, nedir? 250'de 62.5 diyoruz. yüzde Kaç diyoruz? Buradan bakalım. Arkadaşlar. Ne oluyor? X eşittir. 6250 bölü 250 sadeleştirirsek buradan ne oluyor? 25 kere var. Evet. %25. 5 katıdır. Evet. Doğru. İkinci şey şeyde doğru. Protein ihtiyacının %21 karşılanmıştır. Bakın 10.5 gram normal bir insanın protein ihtiyacı günlük olarak 50miş. 50 de 10.5 sa arkadaşlar. yüzde kaç diyeceğiz buradan? X eşittir ne oluyor? İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 100 çarpı 10.5 bölü 50. Arkadaşlar şöyle 2 dersek bu da eşittir 21 oluyor, değil mi? %21'i evet o halde doğru seçeneğimiz E şıkkıdır. 1-2-3 de doğrudur diyoruz. Evet kıymetli arkadaşlarım 3. tekrar testinde bu şekilde çözmüş olduk. Ee, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, yorum yapmayı, abone olmayı arkadaşlarınızı da bu yönde e, teşvik etmeyi unutmayınız. Hepinize teşekkür eder, İyi günler dilerim arkadaşlar.